Arkadaşlar, birazdan daha... gösterisi şovu başlıyor. Gördüğünüz gibi burası Las Vega. Las Vega. Bizim kaldığımız otel Belli. Doğru yer. Doğru tanı. Doğru sizin. <Gülüyor> bir deniz Hollywood'da gerçekten güzel. Birazdan su gösterisi şovu başlıyor mu acaba? Gördüğünüz gibi su yapmışlar buraya adamlar. Adamlarda paranın sınırı yok. Gördüğünüz gibi şöyle göl yapmışlar, Şöyle resmen göl Tezer Play, Place. Bellagio. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben Mehmet Öztürk Aslıoğlu. Bir, Amerika gezisinin daha sonuna gelmedik. Tekrar Miami'ye döneceğiz. Ama gelmişken 4 saatlik otomatik vites araba yolculuğuyla Güzel bir yolculuk yaptık yalnız. Şöyle bir sıkıntı var. Dönüş yolu inşallah. Şey olmayacaktır, trafik olmayacaktır diye düşünüyorum. Burada Çinliler var. Çok iyi insanlar da var. Güzel yani burada. Benim hoşuma gitti açıkçası söylemek mümkün. Yani ben burayı beğendim. İyi ki gelmişim. Normal şartlarda Gelmezdim, çünkü yurt dışında araç kullanmak en iyi. biraz insanı tedirgin ediyor başta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben Mehmet Özkan Asıl olarak önünüzde hiçbir şeyin engel olmasını düşünmeyin. Sadece isteyin ve ilerleyin, anlıyor musunuz? olacak olumsuzlukları hesaba katarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi size sadece şunu söylüyorum. Ben buraya bundan önce sene 10 sene önce gelmeyi düşünmüştüm. Ama 10 sene sonra kısmet oldu. Şu an bilimizin geçiyor. Hayat böyle bir şey arkadaşlar yani. Siz böyle düşünüyorsunuz ama gerçekten yani bulunduğunuz Yeri sürekli değiştirip Böyle güzel bir şeyler yapmanız lazım yani. Harekete geçmek lazım yani. yani kısaca Mutlu olduğunuz yeri bulmanız gerekiyor Hüsnü Şenliği başlasa da Bizde şu Strip Caddesini biraz dolaşsak Gerçekten Arkadaşlar ben Amerika'yı Ucunu bucağını dolaştım de biliyorsunuz Miami'den tutun, Miami'den tutundan Chicago, New York, Los Angeles ve son noktamız Las Vegas. Aslında Silikon Vadisi ve San Francisco'ya da gitmek istiyorum ama ne yazık ki planlarımın içine dahil edemiyorum çünkü burası gerçekten güzel olduğu kadar ekonomik bütçesi iyi olanlar için ideal ama şunu söyleyeyim yani örnek veriyorum ben Los Angeles'ta bir hostelde kalacağımı Las Vegas'ta çok güzel bir otelde kalmayı tercih ederim 4 saat uzaklık tamam gerçekten de değer yani şimdi dönüşte arabanın benzinini dolduracağım o zaman deyip değmeyeceğini anlayacağım tabii ki biraz araba kiralaması Sigorta masraflarıyla fazlaya mal olacak. Evet. Yani şöyle demek. 40 dolar araba, 50 dolar sigorta süt. Evet. Böyle Bilmiyorum. Belki ben yabancı olduğum için biraz keklenmiş olabilirim ama şu an böyle bir durum söz konusu ama işte insan hayatında kaç defa yapıyorlar. Doğru değil mi? Şimdi ben buraya geldim, bir daha gelecek miyim? Bir de böyle düşün. Şimdi, şu su şovunun başlaması için dua ediyoruz. Hadi çocuklar, basın şu düğmelere de bir su şovu ol. Millet bekliyor bak, soğukta üşüyoruz. Size çok da üşümüyorum açıkça söylemek gerekirse. Kendime geldim yani, bir duş aldım, rahatladım. 4000 tren yolculuğundan sonra biraz zor oldu açıkça söylemek gerekirse. Ben e, bu kadar uzun süreli bir tren yolculuğu beklemiyordum. Çünkü Amerika'da birçok eyalet birbirine çok uzak. Ondan dolayı... Ee, gidiş süreleri de uzun sürüyor. Uçakla gidiyorsanız sıkıntı yok. 400 dolar, 200 dolar, 300 dolar. Sırf uçak parası verirsiniz. Burası güzel yani. İnsanlar iyi. Şu an bir sıkıntı yok. Yarın sabah saat 11 gibi yola çıkacağız. Los Angeles'a geri döneceğiz. Bir gün yetti mi? Valla girdik işte otelimize. Aldık duşumuzu, uyuduk dinlendik. Kazinomuza geldik. Yeter yani. Fazlasına gerek yok. Gördüğünüz gibi su şovu başladı. Su şovu başladı arkadaşlar. İşte bunu bekliyorduk. Evet arkadaşlar Su şöleni de güzel bir şekilde Yakaladık Başarılı bir çalışma oldu Şimdi sırada Strip Caddesi'ni dolaşmak kaldı Güzel bir şey bulursam kayda başlayacak Şimdilik hoşçakalın evet. bakın. Görüşürüz Bay bay